Merhabalar, bu videomda sizlere 30 Eylül ve 6 Ekim 2019 haftasının astrolojik etkilerinden ve burçlara ilişkin yorumlarımdan bahsedeceğim. Öncelikle ee, videoya başlamadan önce... Bu aralar biraz azalsa da hemen hemen her gün veya iki günde bir içerik üretmeye çalışıyorum. Bu nedenle eğer bu tarz içerikleri takip ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve zil tuşuna basarak bildirimleri de açarsanız gelen videolardan erken bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bu hatırlatmadan sonra haftanın genel etkilerinden ve daha sonra hızlıca, kısaca, burçlar ilişkin yorumlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle biliyorsunuz ben haftalık yorumlarımda gün gün ilerlemeyi tercih ediyorum. Hemen hemen oluşan gezegen etkileşimlerinden ilerleyerek yavaş yavaş bahsediyor olacağım. 30 Eylül 2019 günü öğle saatlerinde. Ay burç değiştiriyor arkadaşlar. Ay terazi burcundayken ve geçtiğimiz hafta özellikle ikili ilişkiler daha çok gündemimizdeyken ve uyum arayışı bu hafta itibariyle ayın akrep burcundaki etkisiyle beraber haftayı başlatacağız. Dolayısıyla daha sezgisel olacağız. Biraz daha e, kuruntulu kuşkucu şüpheci yaklaşımlar sergileyebiliriz. Gizli meselelere, derin meselelere ortaklaşa, ticaret ortaklaşa, alışverişlere daha çok dikkat edebiliriz. Parasal mevzular veya gizli saklı mevzular ön plana çıkabilir bu hafta içerisinde. Sezgilerimiz güvenebiliriz. Sezgilerimiz bizi yanıltmayacaktır. Hislerimizde daha çok hareket edeceğimiz ve biraz daha e, zorluklarla uğraşmak durumunda kalacağımız, hayatımızdaki zorluklarla yüzleşmek durumunda kalacağımız bir hafta başlangıcı yaşayacağımızı belirtmeliyim. Hafta başında dediğim gibi haftanın ilk üç günü ayın akrep burcu transit ile beraber sezgilerimizin yüksek olacağı, gizli meselelerin, ortaklaşan meselelerin gündemimizde olacağı, eşimizin ailemizin maddi durumları veya onların bize katkıları, destekleri veya zorlukları gibi mevzulara önem vereceğimiz ameliyatlara, gizli meselelere zor meselelere ışık tutacağımız bir hafta başlangıcı olacak diyebilirim. Dolayısıyla haftanın ilk üç günü biraz daha sezgisel ancak çok fazla önemli bir gökyüzü ve gezegen etkileşimi söz konusu değil. 3 Ekim itibariyle oldukça önemli bir gündem ortaya çıkacak arkadaşlar. Biliyorsunuz 2019'un başından itibaren güney ay düğümü plüton ve satürn oğlak burcunda bizi haritalarımızda oğlak burcunu temsil etmiş olduğu ev alanlarında oldukça zorluyor sarsıyor ve hırpalıyor diyebilirim ve bahar aylarından itibaren satürn ve plüto retro konumdaydı ve dolayısıyla yaz ayları çok da ne yaptığımızı bilmeden şuursuz bir şekilde geçirdiğimiz bir dönem oldu çünkü plüton ve satürn hayatımızda istikrar ve hayatımızda dönüşüm değişim getiren ve aynı zamanda kararlı olmamızı gerektiren gezegenlerdir aslında ancak bu gezegenlerin her ikisinin retro olması ve zaman zaman ay düğümleriyle teması bize kadersel olarak kontrol edilemez bir takım olaylar yaşattı diyebilirim Birçoğumuzun hayatında çok radikal değişiklikler olmuş olabilir özellikle haritasındaki oğlak burcu veya diğer önce burçlar koç yengeç terazi burçlarındaki etkileşimler fazla olan ve açık kalıpları özellikle dereceleri uyum sağlayan arkadaşlar açısından söylüyorum ve artık geçtiğimiz ay 18 Eylül'de satürn retrosunun tamamlanması ki müjde satürn retrosu bitiyor videomda bahsettiğim üzere. Ve bu ay itibariyle yani 3 Ekim itibariyle Plüton retrosunun bitmesiyle artık Ekim ayı bize daha sakin, daha kararlı, daha kendinden emin, daha net ve artık kararlarımızı icraata koyabileceğimiz ve somutlaştırabileceğimiz bir ee, altyapı ve zemin hazırlıyor diyebilirim. Bu süreçte özellikle hemen hemen etkisini hızlı bir şekilde hissedemezek de çünkü biliyorsunuz Plüton ağır hareket eden bir gezegendir. Keza Satürn de o şekilde sayılır. Ancak Ekim ayından itibaren artık haritalarımızda her birimiz Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerle alakalı konulardaki 20 derece Oğlak Burcu'nun retrosunu tamamlayacak bir hareketine başlayacak. Artık daha... E, net kararlar alabileceğiz ve bu dönemde özellikle 2019 yılında yaşadığımız hengame bir şekilde rüzgarın yönüne doğru savruluşumuz e, netleşecek ve artık onları somutlaştırarak kendimizin de işin içinde olduğu kendi kararlarımızın da işin içinde olduğu yeni bir döneme döngüye giriş yapabileceğiz arkadaşlar. Aynı gün içerisinde Merkür'ün Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki transitiyle beraber özellikle kendimizi bir akrep burcu profilinde ifade edeceğiz bu ne demek oluyor daha çok sezgilerimiz ön planda olacak demektir kendimizi ifade ediş tarzımız daha imalarla ve duygusal bir yolla olacaktır zaman zaman manipülatif zaman zaman karşımızdakinin zayıf karnından vurma şeklinde konularda gündeme gelebilir ve bu dönemde özellikle spiritüel konulara merakımız artabilir bunun yanı sıra parasal konular ortaklaşa paralarla ilgili önemli anlaşmalar görüşmeler yapabilir İletişim yollarımız genelde bu düzlemde hareket edecektir. Bununla beraber insanlara karşı hissettiğimiz şeylerin bir, bir önümüze döküldüğü, gizli sırların, dedikoduların ortaya çıkacağı ve görünenin arkasındakini görmeye daha hevesli hissedeceğimiz bir süreç başlayacaktır. Merkür'ün akrep transiti boyunca bu süreçte özellikle fazla manipülatif bir iletişim usulundan kaçınmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 4 Ekim günü ise Mars'ın Başak Burcu transitini tamamlayıp Terazi Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Her ne kadar Mars Başak transiti e, çok iyi bir kombinasyon olmasa da Mars Terazi transiti e, daha e, uyumsuz bir kombinasyon aslında. Çünkü biliyorsunuz Mars Koç Burcu'nun gezegeni Terazi Burcu Koç Burcuyla zıt Burçlar yani e, birisi ben derken birisi biz der birisi uyum arayışında derken birisi kendi isteklerini ön plana çıkarmaya çalışır birisi bireyselliğini ön plana çıkarır diğer ilişkilerde bir takım hedef ve hayaller üzerine kurar hayatını daha ziyade. Mars terazi burcundayken ancak biraz düşük konumda çalışsa da genel itibariyle motivasyonumuzun ikili ilişkiler olacağı, ortaklaşa işler olacağı, evlilikler, partner ilişkileri olacağını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra her zamankinden daha fazla evlilik isteği, birlikte yaşama isteği, biraz daha hani birlikte yaşamaya gönüllü olma hali söz konusu olabilir ama aynı oranda ikili ilişkilerde kopmalar, ikili ilişkilerde tartışmalar, agresyon ve öfke enerjileri de beraberinde gelecektir. Böyle bir çelişki içerisinde harmanlanacak bir hafta diyebilirim. Özellikle tabii bu hafta içerisinde özellikle hafta sonuna doğru başlayan bir enerji önümüzdeki haftalarda daha belirgin bir şekilde etkisini gösterecektir. Mars daha çok motivasyonumuzla alakalı bir gezegendir ve motivasyonumuzun daha çok ilişkiler ve uyum arayışı içerisinde olacağını ancak bunu oluşturayım derken zaman zaman yanlış yollara sapabileceğimizi de gösteriyor. O da Mars'ın terazi burcunda düşük olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Aynı gün içerisinde ay oğlak burcun transitine başlayacak. E, oğlak burcuna transite başlıyor olacak. E, özellikle hafta başında ay akrep ve daha sonra ayın yay burcunda transiti ve önemli gezegenlerin etkileşimiyle beraber artık 4 Ekim tarihinden itibaren daha çok sorumluluklarımızın iş hayatımızın, kariyerimizin geleceğimizin ön planda olduğu bu gibi konuların gündeme taşınacağı bir süreç başlıyor olacak arkadaşlar ve ayı özellikle haftayı kapatırken çok özür diliyorum. Biraz daha hafta sonu biraz daha sıkıcı biraz daha sorumluluklar yapılacak işler, gelecek hayalleri işin ciddi kısmı ön planda olacaktır. Hafta içerisinde yaşanan etkileşim arasında aslında Plüton retrosunun tamamlanması, Merkür akrep transitine başlaması ve Mars terazi transiti ee, önemli ölçüde aslında bu hafta etkileyecek temalar değil ancak önümüzdeki süreci belirleyecek etkileşimlerdir. Dolayısıyla bilhassa haritalarımızdaki oğlak akrep ve terazi evlerinde gerçekleşecek olan bu etkileşimler aslında Ekim ayının biraz da gündemini belirliyor diyebilirim. Genel etkileşimler bu şekildeydi. Haftalık yorumları genel itibariyle gezegen etkileşimlerinden bir hatırlatıcı olması niteliğiyle paylaşıyorum. Bu hafta aslında enerjiler oldukça akışkan. İletişimde manipülasyona dikkat edeceğiz ve ikili ilişkiler yoluyla motivasyonumuzu artırmaya çalışacağız. Bakalım burçlara ilişkin etkileşimler ne şekilde gerçekleşiyormuş. Hızlıca koç burcundan başlayarak balık burcuna kadar bu haftanın üzerimizdeki etkilerine bir göz atalım. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili koç burçları ne şekilde etkileyecek bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Sevgili koçlar haftaya özellikle biraz zorlayıcı şekilde başlıyorsunuz. Eşinizin durumları, ortaklaşa işler, zor meselelerle ilgili konular gündeminizde olacak. Hafta ortasına doğru Plüton retrosunun oğlak burcunda tamamlanması ile beraber artık daha çok kariyer hayatınızla ve geleceğinizle ilgili şekillendirmeleri net bir şekilde yapabileceğiniz bir dönem başlıyor ki Ekim, Ekim ayı burç yorumlarında bundan daha detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bu hafta başlayacak etki ancak önümüzdeki süreci daha net bir şekilde belirleyecektir özellikle 2020'nin gündemini belirleyecek bir gezegen etkileşimi. Yine hafta ortası itibariyle Merkür'ün Akrep burcu transine başladığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki daha çok gündemimiz zor meseleler, spiritüel konular, ortaklaşa sorumluluklar görevler, e, yükler omuzumuzda yüklenen yükler bunlarla alakalı iletişim fırsatları e, ön plana çıkacak. Özellikle bu hafta içerisinde başlayan etkiyle beraber ortaklaşa projelere, evliliklere eşin maddi durumuyla ilgili durum e, yeni gelişen e, gündemlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Kendinizden kaynaklı olmayan ancak sizi doğrudan etkileyen gündemler e, söz konusu olmaya başlayacaktır. Yine 4 Ekim'de Mars'ın terazi burcu e, transferine başladığını görüyoruz. Yönetici gezegeninizin terazi burcunun yani tam karşınızda bulunmasıyla beraber ikili ilişkilerde özellikle partnerinizle eşinizle, dostunuzla, biraz daha e, iletişim tarzınızda, siz daha çok uyum arayışında olsanız dahi karşınızdaki insanın zaman zaman agresif çıkışları sizi biraz zorlayabilir. Buna karşı tedbirli olmakta fayda görüyorum. Ve haftayı kapatırken e, geleceğe dair planlarınız, hayalleriniz, kariyer hayatınız, e, patronlarla, otoriteyle ve devletle ilgili işleriniz gündeminizde olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili sevgili boğalar yükselen burcu boğa olanlar 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili boğa burçlarının ne şekilde etkileyecek bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere hafta başında özellikle gündeminiz ikili ilişkiler olacak sevgili boğalar partneriniz eşiniz ortağınız dostunuz insanlarla olan ilişkilerinize kat etmiş olduğunuz yol ve mesafe daha çok gündeminizde olacak ve ikili ilişkiler motivasyonuyla hareket ediyor olacaksınız 3 Ekim'de Plüton retrosu tamamlanıyor oğlak burcunda bu demek oluyor ki artık e, uzun süredir savrulduğunuz yaş Aşam görüşünüz, maneviyata bakışınız, uzaklara taşınma gündeminiz, kendinizle alakalı yapmış olduğunuz sorgulamalar gibi konularda savrulduğunuz noktalarda artık biraz daha toparlanmaya başlayacaksınız. Ki Ekim ayı burç yorumlarında buna daha detaylı bir şekilde yer vermiştim. Onu da dinlerseniz Ekim ayı boğa burcu yorumunu Plüton retrosunun tamamlanması ile ilgili daha geniş bir yer ayırmıştım o videodan. 3 Ekim tarihinde Merkür'ün Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Dolayısıyla hafta ortasından itibaren daha çok ilişkilerde iletişim kurma yoluyla kendinizin ve motivasyonunuzu ortaya çıkaracaksınız. Bu süreçte işte evlilik, nikah, bunun yanı sıra ortaklık kurma gibi gündemler ortaya çıkabilir. Bu süreçte özellikle bunları değerlendirebilirsiniz. Sevgili boğalar. 4 Ekim'de Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görürüz. Bu da demek oluyor ki daha çok günlük rutinlerinize vakit ayıracaksınız. Kalabalık bir gündeminiz olacak. İş hayatınızda temponuz artabilir. Eğer çalışmayan bir boğa burcuysanız sağlığınıza dikkat edebilirsiniz. Daha çok spora başlayabilir. Hareket katabilirsiniz hayatınıza veya sağlığınızla ilgili gündemler ve meşguliyetler hayatınızda biraz fazla yer kaplayabilir ve hafta sonuna doğru e, özellikle hafta sonunda e, daha çok e, kendinize durup düşüneceğiniz e, kapasitenizi artırmak için gelecek hayallerinizi gerçekleştirmek için eğitiminiz ve entelektüelitenizi artırmak adına yapabileceklerinizi düşüneceğiniz bir hafta kapanışı gerçekleşecek. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili ikizler burçlarını ne şekilde etkileyecek bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili ikizler Hafta başında özellikle gündeminiz, iş hayatınız, sorumluluklarınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız olacaktır. Haftaya bu şekilde başlayacaksınız. Ve özellikle iş arkadaşlarınızla ilgili bir takım gizli kapaklı durumlar ortaya çıkabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var veya sağlığınızla alakalı gizli ve saklı kalmış durumlar ortaya çıkabilir. 3 Ekim'de Plüton Retrosu tamamlanıyor. Ve Ekim ayı burç yorumlarında buna da daha detaylı bir yer vermiştim. Oğlak Burcu'nda Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde Plüton Retrosu tamamlanıyor ve Plüton Düz seyrine başlıyor sevgili ikizler bu da sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla uzun süredir eşin maddi durumu, e, ortaklaşa gelirler, zor meseleler, zorlayıcı durumlar, kontrol dışı alanlar, özellikle yaşamış olduğunuz ruhsal sıkıntılar biraz daha son bulacak ve işler e, rayına girecek. İpler sizin elinizde olacak ve kontrolü elinize alabileceksiniz bu süreçle beraber özellikle Ekim ayı burç yorumlarında bunu daha detaylandırmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. 3 Ekim'de yine Merkürün akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da sizin 6 evinizde gerçekleşecek. Demek oluyor ki yeni iş anlaşmaları, yeni görüşmeler, günlük hayatınıza katacağınız yeni aktiviteler, bunun yanı sıra sağlığınızla alakalı atacağınız adımlar, belki doğru doktoru bulma, belki iş arkadaşlarınızla alakalı güzel bir iletişim ortamı veya zemini hazırlayabilme gibi gündemler söz konusu olacak. 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da sizin 5. evinizde dolayısıyla özellikle çocuklarınızla alakalı gündemler, çocuk sahibi olma ile ilgili gündemler, hamilelik haberleri, çocukların hayatında yaşanacak ani gelişmeler gündeminizde olmaya başlayacak demektir. Bunun yanı sıra daha çok kendinize vakit ayıracağınız, kendi yeteneklerinizi ön plana çıkaracağınız ve kendi yeteneklerinizle alakalı bir takım girişimlerde bulunacaksınız riskli girişimlere daha cesurca hareket edebileceğiniz, daha cesurca yaklaşabileceğiniz bir süreç demektir. Hafta sonuna doğru ise Ayın Oğlak Burcu transitiyle ile beraber özellikle gündeminiz Parasal konular ve ortaklaşa gelirler olacak. Burada özellikle işin mantığı durumuyla alakalı işin geleceğiyle ilgili zor meselelerle özellikle 2019'un başından beri mücadele ettiğiniz meselelerle ilgili bir değerlendirme yapma fırsatı elde edebileceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırladım. Evet sevgili yengeçler ayakrep burcunda haftaya başlayacağız. Dolayısıyla daha çok... Beşinci ev temaları hakimiyet gösterecek. Çocuklarınız çocuklarınızla alakalı gündemler risk içeren projeleriniz gündemde olacak haftanın ilk günlerinde. 3 Ekim tarihinde Plüton'un ileri hareketine başladığını düz seyrine devam edeceğini gözlemliyoruz. Özellikle Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde meydana gelecek bu düz seyirle beraber bu hafta içerisinde gerçekleşiyor olsa da 2019'un sonuna kadar etkili olacak bir yerleşim olduğunu belirtebilirim. Plütonun düz seyirine başlamasıyla beraber siz doğrudan etkileneceksiniz bu olaydan sevgili yengeçler. Çünkü 7. evinizde ilerle başlayacak ve özellikle 18 Eylül'de Satürn Retrosu da tamamlanmıştı. Bu da demek oluyor ki. 7. ev ile alakalı evliliğiniz partneriniz, ciddi ilişkileriniz ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla alakalı gündemler artık biraz daha yoluna giriyor ve artık ilişkilerde ne istediğinizi biliyorsunuz ve partnerinizin de daha güven veren kararlı tavırlarıyla karşılaşıyorsunuz diyebilirim. Merkür'ün akrep burcu transiti var bu hafta aynı zamanda yine 3 Ekim tarihinde başlayacak bu transitle beraber ee, özellikle risk içeren projelerle alakalı anlaşmalar sözleşmeler, iletişim fırsatları yakalanabilir veya çocuklarınızla ilgili yeni bir takım e, girişimlerde bulunabilirsiniz sevgili yengeçler. Yine bu hafta Mars'ın Terazi Burcu transiti başlıyor olacak. Bu da demek oluyor ki aile içerisinde biraz gergin bir hava söz konusu olabilir veya e, yeni bir Ev alımı satımı, evle alakalı yeni bir girişim başlatmak gibi gündemlerde söz konusu olabilir. Özellikle aile büyükleriyle tartışmalar yaşamamaya karşı dikkatli olmakta fayda var ve hafta sonuna doğru biraz daha ikili ilişkilerin gündemde olacağı birkaç gün deneyimleyeceğiz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsetmek üzere bu videoyu hazırladım. Haftaya ay akrep enerjileriyle başlıyoruz. Dolayısıyla daha çok gündeminiz, eviniz, aileniz, yuvanız, konfor alanınız ve ebeveynleriniz, aile büyükleriniz olacaktır. 3 Ekim tarihinde Plüton'un retrosunun tamamladığını ve düz seyrine başladığını gözlemliyoruz. Oğlak burcunda başlayan bu seyirle beraber... Özellikle 2019 yılının başından beri iş hayatınız, günlük rutinleriniz, günlük işlerinizle sağlığınızla alakalı yaşamış olduğunuz kadersel karmik durumlar artık son bulacak diyebilirim. Nitekim 18 Eylül'de Satürn Retros'ta tamamlandı ve bu iki gezegen artık altıncı evinizde kararlı ve kendinden emin bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla iş değişikliği yapmak, görev değişikliği yapmak, günlük rutinlerinizi planlamak adına Artık Ekim başından itibaren yani bu haftadan itibaren daha net bir profil çizebileceksiniz. 3 Ekim'de yine Merkür'ün akrep burcu transisine başladığını görüyoruz. Bu da 4. evinizde gerçekleşecek olan bir yerleşim. Dolayısıyla daha çok aile içerisinde iletişim önem verdiğiniz belki ev alımı satımı veya yatırımla alakalı anlaşmalar sözleşmeler imzalarla uğraşmak durumunda kaldığınız bir süreç gösterecektir. Aile içerisinde özellikle çözemediğiniz sorunlar ve problemler varsa Merkür'ün Akrep burcu transitini önümüzdeki süreçte deneyimleyebilirsiniz. Mars'ın terazi burcu transiti ise hemen 4, 4 Ekim'de başlayacak. Bu da sizin 3. evinizde. Dolayısıyla kardeşler, yakın çevre, kuzenler, sık görüşlen, görüşlen insanlarla biraz daha agresif e, ilişkiler kurulabilir. Özellikle iletişim tarzınızda her zamankinden biraz daha sert bir tutum belirlemeniz söz konusu olabilir. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. Bunun yanı sıra e, araba alımı, satımı veya kısa seyahat imkanları da Mars terazi transiti boyunca. Etkili olacaktır bu hafta başlayacak olsa da. Ve hafta sonuna doğru ayın oğlak burcu transiti ile beraber daha çok günlük sorumluluklarınız, yapmanız gerekenler, sağlığınızla ilgili konular gündemde olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili başak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere evet haftaya ay akrep enerjisi ile başlıyoruz. Bu da demek oluyor ki daha çok e, sosyalleşeceğiniz, iletişim trafiğinizin yoğun olacağı yakınlarınızın ve e, kardeş gibi gördüğünüz insanların hayatındaki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir süreç başlıyor. E, hafta ortasında Plüton'un retrosunu tamamladığını ve ileri harekete başladığını görüyoruz. Oğlak burcunda başlayacak olan bu etki. Sizin 5. evinizi etki altına almakta özellikle 18 Eylül'de Satürn retrosunun tamamlanması ve şimdi de Plüton retrosunun bitmesiyle beraber 5. evinizle alakalı konular çocuklarınız risk içeren konular hayattan almış olduğunuz heyecan tat ve keyifli. E, hallerle alakalı uzun süredir özellikle bahar aylarından beri zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Daha keyifsiz, daha tatsız hissediyor olabilirsiniz kendinizi ama bu haftadan itibaren başlayan bu etkiyle beraber üzerinizden o ölü toprağını atacağınızı söyleyebilirim sevgili Başaklar. Aynı gün içerisinde Merkür'ün Akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu da özellikle yine iletişim trafiği bol, e, bol anlaşmalı, bol sözleşmeli, bol konuşmalı, bol dedikodulu bir haftanın sizi beklediğini gösteriyor. Özellikle yakınlarınızın, kardeşlerinizin ve kuzenlerinizin, yakın sık görüştüğünüz insanların hayatındaki hızlı değişiklikler sizin de gündeminize oturabilir sevgili Başaklar. 4 Ekim günü ise Mars'ın Terazi burcunda transitine başladığını görüyoruz. Bu etkileşim özellikle bu haftadan itibaren motivasyonunuzun daha çok kazanımlara yönelik olacağını göstermekte. Ulanımlarınızı artırmak isteyeceğiniz, daha çok e, girişimleri, girişimlerinizi parasal maddi kaynaklara yönelik e, oluşturacağınız ve bununla beraber her zamankinden daha cesur tavırlar takınarak özgüveninizi yükseltmek isteyeceğiniz bir haftada olduğunuzu belirtiyor. Hafta sonuna doğru ise gündeminiz biraz daha keyifli aktiviteler, biraz daha hayatınızla alakalı risk almanız gereken konular var. E, Olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim, diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili terazi burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili teraziler, haftaya ay akrep enerjileriyle ile başlıyoruz, özellikle hafta başında. Daha çok maddi konular gündeminizde olacağı benziyor. Hafta ortasına kadar maddi konular, kazanımlarınız, verdiğiniz emek ve özgüveniniz, öz değerinizle ilgili bir sorgulama sürecine gireceğinizi söyleyebilirim. Hafta ortasında Oğlak Burcu'nda bulunan Plüton'un retrosunu tamamladığını ve düz seyrine başladığını gözlemliyoruz. Bu da özellikle... Bahar aylarından beri ailevi konularda yer değişiklikleri ile ilgili konularda yaşamış olduğunuz sıkıntıları biraz daha yoluna koyacak bir etkileşim getirecek. Artık nerede yaşamak istediğinizi, ailenizle olan ilişkilerinizi nasıl düzenlemeniz gerektiğini daha net bir şekilde belirliyor olacaksınız. Çünkü 18 Eylül'de Satürn Retrosu da tamamlandı ve 4. yıldınız artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı diyebilirim sevgili teraziler aynı gün içerisinde Merkür'ün de akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hafta özellikle parasal konular kazanımlarınız, kazançlarınız ve gelirleriniz hayli ön planda olacağı benziyor. 4 Ekim günü Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Dolayısıyla burcunuzu hareket eden Mars sizi her zamankinden biraz daha agresif, biraz daha girişken cesur ve biraz daha bireysel hissettirebilir. Dolayısıyla kendi isteklerinizi ön plana koyarken her zamankinden daha yürekli ve aslında bireysel istekleriniz öne çıkaran bir yaklaşım tarzında bulabilirsiniz kendinizi buna biraz dikkat etmekte fayda var kendinizi çok fazla agresif enerjilere kaptırmamaya gayret gösterin sevgili teraziler hafta sonuna doğru ise daha çok evinizde vakit geçirmek isteyeceğiniz evinizle alakalı işlemler yapmak isteyeceğiniz bir kapanış yaşayacaksınız. Oldukça güzel bir hafta kazanımlarınız gündemde yeni iş anlaşmaları yapabilir karlı fırsatlı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 30 Eylül ve 6 Ekim haftası siz sevgili akrep burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Öncekle haftaya ay burcunuzda başlıyoruz. Dolayısıyla hemen hemen her alanda yenilikler planlayacağınız daha çok fiziksel görünümünüze dış görünümünüze ve karakter özellikleriniz yönelik bir takım kararlar evresinde olduğunuz bir hafta başlangıcı yapıyoruz. Haftanın ortasına doğru ilerlediğimizde Oğlak Burcu'nda bir müddettir retro konumda olan Plüto'nun düz seyrine başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla özellikle bahar aylarından itibaren hem Satürn'ün hem de Plüto'nun retro olması Oğlak burcunda. Yakın çevre ilişkilerinizi, kısa seyahatlerinizi, kardeşler, kuzenler, sözleşmeler, anlaşmalar ve iletişim halinde olmuş olduğunuz her konuyu eğitimlerinizi biraz zorlaştırmış ve karmik kontrol dış etkiler oluşturmuş olabilir. Bu nedenle. Bahar aylarından itibaren yaşamış olduğunuz zorlanmalar artık Ekim ayından itibaren çözülmeye başlayacak. Çünkü 18 Eylül'de Satürn Retrosu tamamlandı ve 3 Ekim'de de Plüton Retrosu tamamlanıyor olacak sevgili akrepler. Aynı gün içerisinde Merkür'ün burcunuzda hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha çok iletişim odaklı kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edebilen bir yapıda olacağını söyleyebilirim. Zihniniz daha berrak olacaktır. E, olayları algılayabilmekte ve mantıklı bir yaklaşım geliştirebilmekte daha başarılı bir tutum sergileyebileceksiniz. Merkür Akrep transiti boyunca. 4 Ekim tarihinde Mars'ın terazi burcuna geçişine şahitlik ediyoruz. Bu da daha çok 12. ev konularında e, pasif agresif tutumlar sergileyebilme ihtimalinizi artırmakta. Özellikle bu süreçte uyku problemleri yaşayabilir. Öfkenizi içine atma, içinize atma eğilimi gösterebilirsiniz. Bu hususta biraz dikkat etmekte fayda var. Kendinize kızmayın. Öfke enerjisini lütfen içinizde biriktirmeyin sevgili akrepler. Haftayı kapatırken yine iletişim trafiğinin yoğun olduğu, yakın çevreniz ve kardeşlerinizin hayatındaki gündemlerle meşgul olduğunuz bir hafta kapanışı yapıyoruz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve burcu Burcu'ya olanlar. 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili yay burçlarını ne şekilde etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Hafta başında biraz dinlenme ihtiyacı içerisinde olacağınız özellikle pazartesi sendromunu... Üzerinizde hissedeceğiniz bir hafta başlangıcı yaşayabiliriz. Çünkü 12. evinizde ayın bulunmasıyla beraber biraz duygusal hissedeceğiniz ve çok fazla haftaya adapte olamayacağınızı söyleyebilirim. Ancak hafta ortasına doğru önemli bir gezegen etkileşimi var. Oğlak burcundaki Plüton. Retrosun tamamlayacak ve düz seyrine başlayacak ve ikinci evinizde özellikle bir müddettir aylarından itibaren yaşamış olduğunuz kazançlarınız gelirlerinizin arasındaki dengesizlikle alakalı artık biraz daha işler yoluna girecek diyebilirim kazançlarınızdaki artış ee, emeklerinizin tam olarak karşılanması gibi gündemler sizi biraz daha rahatlatacaktır. Aynı gün içerisinde Merkür'ün Akrep Burcu transitiyle ile beraber özellikle eski meselelerin gündeme geleceği. Belki yurt dışı ile alakalı gündemlerin ortaya çıkabileceği ve eski konulara özellikle bilinçaltınızla ilgili konulara eğilim göstereceğiniz bir süre başlayacaktır. 4 Ekim'den itibaren Mars'ın 11. evinizde seyri başlıyor olacak. Bu da demek oluyor ki özellikle arkadaş çevresinde biraz daha agresif tutumlar sergilen bir yapı halinde olabilirsiniz. Bunun yanı sıra ortamda lider konumda ve işleri organize eden liderlik eden kişi sıfatını da kazanabilirsiniz bu süreç boyunca ve haftayı kapatırken daha çok yine maddi konu konulara odaklanacağınız özgüveniniz, öz değerinizi daha çok maddi kazanımlarınızla özdeşleştireceğiniz bir süre gerçekleşecektir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Yükselen burcu oğlak olanlar 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili oğlak burçları nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Sevgili oğlaklar öncelikle haftaya ay akrep enerjisi ile başlıyoruz. Bu da demek oluyor ki daha çok. Sosyal sorumluluklar, sosyal projeler, arkadaşlıklar ve büyük hayal ve hedeflerle alakalı gündemleriniz aktif olacak hafta başında. Özellikle arkadaş çevreniz ve aynı idealleri paylaşmış olduğunuz grupla alakalı hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir takım projeler üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. 3 Ekim günü hafta ortasına doğru Plüton burcunuzdaki retrosunu tamamlıyor ve düz seyrine başlıyor. Geçtiğimiz ay e, Satürn'ün yani yönetici gezegeninizin de tamamlaması ile beraber artık sevgili oğlaklar biraz nefes alıyorsunuz. Biraz rahatlıyorsunuz. Özellikle 2019'un başından beri tabiri caizse yerden yere vuruldunuz. Çok çektiniz. Çok yıprandınız biliyorum. Geçtiğimiz ay Satürn retrosunun tamamlanması ve bu ayın başında da Plüton retrosunun tamamlanmasıyla beraber artık işler biraz daha yoluna giriyor. Her ne kadar tamamen yoluna girmiyor olsa da kontrol. Biraz Biraz daha sizin elinizde artık hayatınızın iplerini elinize almanın vakti diyebilirim. Umarım e, bu aydan itibaren bu haftadan itibaren artık biraz daha işleri yavaş yavaş yoluna koymaya başlayacaksınız. Ve 2019'un sonuna güzel bir şekilde hazırlık e, haftası diyebilirim. Aynı gün içerisinde Merkür'ün akrep borcudu transistini de gözlemliyoruz. Bu da demek oluyor ki daha sosyalsiniz. Daha çok sosyal çevre ve grup içerisinde bulunmak isteyeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına doğru kontak, kontaklar ve networkler oluşturmak adına bir takım gruplara dahil olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla iletişiminiz özellikle iş odaklı ve hayal odaklı şekilde ilerleyebilir sevgili oğlaklar. 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcuna transine başladığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki 10. evinizle alakalı motivasyonunuz yüksek olacak. Kariyer hayatınız, geleceğiniz patronlarla üst düzey e, sizden yüksek konumdaki kişilerle olan ilişkilerinizde biraz daha hırslı, biraz daha girişken hissedebilirsiniz. Ancak ebeveynlerle ve aile büyükleriyle tartışmalara da yol açabilecek durumlar söz konusu olabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Haftayı kapatırken daha çok kişisel yönelimleriniz, fiziksel görünümünüz, kişisel bakımınızla alakalı gündemler söz konusu olacak. Ve hafta sonunu biraz kendinize ayıracaksınız sevgili oğlaklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili kova burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Evet sevgili kovalar haftaya... Özellikle gelecek beklentileriniz, kariyer hayatınız, hedefleriniz ve hayallerinizle ilgili gündemlerle başlayacaksınız. Kariyer hayatınızla ilgili motivasyonunuz yüksek olacak ve oldukça motive bir şekilde haftaya başlayacaksınız diyebilirim. Bu haftanın önemli bir gündemi hafta ortasında 3 Ekim'de gerçekleşecek olan Plüton'un düz seyrine başlaması. Biliyorsunuz bahar aylarından itibaren Satürn ve Plüton'un oğlak burcunda retrosu biraz karmik etkiler ve kontrol dışı etkiler getirdi bizlere. Bu süreçte özellikle bilinçaltınızla yüzleşmek, geçmiş travmalarınızı yeniden hatırlamak gibi gündemlerle uğraşmış olabilirsiniz. Ancak işler artık biraz daha rayına oturacak. Kabuslar, tesadüfi karşılaşmalar, bilinçaltı korkularıyla, kaygılarıyla yüzleşme, bir takım psikolojik sorunlar, yaşama ve akabinde izolasyon gibi sorunlarla yüzleştiniz. Artık bunlar biraz daha hafifleyecek her ne kadar tamamen son bulmasa da sevgili kovalar ve Bilinçaltınızı kontrol edebileceksiniz, kendinizi medite rahatlatabileceksiniz artık bu haftadan itibaren diyebilirim. Yine aynı gün Merkür'ün akrep burcu transitini gözlemliyoruz. Bu da özellikle iş ve kariyer odaklı, gelecek hayallerinizi gerçekleştirme odaklı doğru kontaklar kurabileceğiniz, patronlarınızla, ebeveynlerinizle hayatınızdaki otorite figürleriyle iletişim kurma imkanınızın artacağını göstermekte. 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcunda transitine başladığını görüyoruz. Bu da özellikle yurt dışı gündemleri, yeni eğitimler, seyahatlerle alakalı bir takım motivasyonlar içerisinde ve girişimler içerisinde olduğunuzu göstermekte. Umarım Güzel bir hafta geçirirsiniz. Hafta sonuna doğru biraz daha dinlenme eğiliminde olacaksınız. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 30 Eylül 6 Ekim haftası siz sevgili balık burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Sevgili balıklar. Öncelikle haftaya daha çok maneviyatınız, yaşam felsefenizle alakalı bir takım sorgulamalar yaparken başlayacaksınız. Belki seyahat imkanları ve yeni eğitim olanakları ile ilgili bir takım araştırmalar yapıyorken bulabilirsiniz kendinizi. Hafta ortasında 3 Ekim tarihinde Plüton'un Oğlak burcunda retrosunu tamamlayıp düz serine başladığını görüyoruz. Özellikle bahar aylarından beri yaşamış olduğumuz kontrol dışı ve karmik etkiler biraz son buluyor diyebilirim bu haftadan itibaren. Oğlak Burcu sizin 11. evinizi yönetiyor. Dolayısıyla da kariyer hedef ve hayalleriniz, geleceğinize vermiş olduğunuz yön, hayallerinizin peşinden giderken ki izlemiş olduğunuz yön ve burada arkadaşlıklarla alakalı kontaklarda bir takım sıkıntılar yaşamış, bazı arkadaşlıklara veda etmiş veya bazı hayallerinizden vazgeçmiş olabilirsiniz. Ancak bu haftadan itibaren işler biraz daha sizin kontrolünüz altına giriyor diyebilirim. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına doğru arkadaşlıklar, doğru kontaklar kurabilir ve her zaman Sankinden kendinizi daha motive hissedebilirsiniz. Bu hafta başlayan etkiyle beraber sevgili balıklar. Yine aynı gün Merkürün Akrep Burcu transitine şahitlik ediyoruz. Bu da özellikle daha çok araştırma yapacağınız, daha çok okuyacağınız, daha çok kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz ve belki de yurt dışı kaynaklı ve bağlantılı seyahatler, eğitimler, yeni insanlarla alakalı, yeni kültürlerle alakalı gündemlerinizi ön plana çıkaracak. 4 Ekim tarihinde Mars'ın terazi burcunda transitinde başladığını görüyoruz. Bu da özellikle ortaklaşa paralarla alakalı bir takım motivasyonlar getirecek hayatınıza. Belki ortaklaşa bir iş kurmak isteyeceksiniz. Belki bir borca girecek veya bir borç alacaksınız. Kredi, ödeme dengesi ve bütçe dengesi ile alakalı konular gündeminizde olabilir. Ve bilinçaltı sorunlarınız özellikle öfke enerjisi ile beraber açığa çıkabilir. Bu hususta dikkat etmekte fayda var hafta sonuna doğru biraz daha sosyalleşmek isteyeceğiniz biraz daha kalabalıklar içerisinde bulunmak isteyeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Bu hafta anlatmış olduğum enerjiler özellikle daha genel etkili enerjiler. Bunu belirtmemde fayda var. Çünkü önemli gezegen transitlerinden bahsettim ve hemen hemen çok fazla gezegen açılarından veya açılarından bahsetmedim. Dolayısıyla bu hafta özellikle başlayacak olan enerjiler önümüzdeki haftalardaki süreçleri de etkileyecektir. Bu nedenle Ekim ayı burç yorumlarını okuduğunuz takdirde aslında bu haftaya İzlediğiniz takdirde bu hafta yönelik daha net bir bakış açısı edinebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğene tıklayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.